Amatör balıkçılığın dört temel yöntemi, yemli veya yemsiz el oltacılığı, kamışla yapay veya canlı sinek oltacılığı, kamışla kıyıdan veya sandaldan oltayı atıp makineye sarmak suretiyle yapılan oltacılık, canlı veya yapay yemle tekneden motor çalıştırarak hareket halinde sırtı veya kaşık çekmektir. Bu yöntemlerin tümü hem tatlı suda hem denizde kullanılır. Yemli oltacılık kuşkusuz en eski ve dünyada en yaygın olan yöntemdir. Bu tür balık avında kullanılan en yaygın yemler solucanlar, küçük balıklar, midye, karides, sülinez, sübay, kalamar, yengeç ve ekmek içidir. Av sırasında iğneye yem geçirildikten sonra olta denize koy verilir. Balık yeme atladığında oltayı kullanan kişi kısa ve seri bir hareketle, tasmayla, oltayı çekip, iğnenin balığın ağzına girmesini sağlar. Dipte veya istenilen derinlikte avlanabilmek için, Oltanın ucundaki iskandilin, kurşunun, ağırlığından yararlanılır. Balıkları av yapılan mahalle çekmek için çeşitli balık ve midye parçaları, ıslatılmış ekmek, balık unu veya iğneye takılan yemin küçük parçacıkları suya atılır ve buna da yemleme, mazmoz, denir. Tüm balık avı severlere merhaba. Bir kısa hatırlatma. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa, kanalıma abone olup, videoların devam etmesi için bana destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum yapıp, beğeni tuşuna dokunarak videoların daha fazla balık avı severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Kuzey Amerika ve Avrupa'da çok yaygın olan ve yapay sinekle yapılan balık avı bu yöntemi kullananlar tarafından oltacılığın en yüce biçimi olarak kabul edilir ve bu yöntemi kullanan balıkçılar, kendilerini olta balıkçılığının gerçek ustaları sayarlar. Sinek balıkçılığında başta canlı sinekler kullanılıyordu. Burada maharet oltanın ucundaki sineği bir balığın, genellikle alabalık, yakınına fırlatmak suretiyle mümkün olduğu kadar hafif kon durmak ve balığın yeme atlamasını sağlamaktı. Zamanla canlı sineklerin berini vapay sinekler almış, bunların su üstünde yüzenleri ve dibe batanları özel olarak imal edilmeye başlanmıştır. Dünyada balık avı için yapay sinek imalatı çok yaygın olup çeşitli şekil ve renklerdeki yapay su sinekleri amatör balıkçılar tarafından çok rağbet görmektedir. Hareket halindeki bir tekneden yapılan balık avında genellikle canlı, cansız ve yapay yemler su içinde çekilerek kullanılır. Bu yöntem başlangıçta kürekli teknelerde uygulanıyordu. Daha sonraları küreğin yerini motor aldı ve açık denizlerde veya büyük göllerde bu yöntemle av yapılmaya başlandı. Bu avlanma şekli bugün okyanuslarda büyük balık avında kullanılan başlıca yöntemdir. Avantajı, 6 mile kadar çıkabilen bir süratle büyük balıkların bulunduğu bölgenin kısa bir süre içinde taranması ve balıkların yerlerinin tespit edilmesidir. 20. yüzyılın ikinci yarısında sonar aletinin devreye girişi tekneden yapılan balık avına büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Bu tür alt tekniğinde kullanılan kamışlar, 1,5 ila 2,1 metre uzunlukta olup makineleri çıkrıklıdır. Takımda beden olarak dakron veya çelik tel, yapay yemlerin istenilen derinliğe indirilebilmesi için çeşitli ağırlıklarda iskandil veya kıstırmalar kullanılır. Denizlerde balık avcılığı 20. yüzyılın ikinci yarısında giderek daha yaygın bir hale gelmiştir. Bu tür av sahilden, kayalıklardan, rıhtımlardan veya tekneden yapılır. Umarım videodan faydalı bilgiler edinmişsinizdir. Son bir hatırlatma. İçerik hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olup, Videoların devam etmesi için bana destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum yapıp, beğeni tuşuna dokunarak, bu bilgilerin daha fazla balık avı severe ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.